Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynayacağız arkadaşlar. Dünkü gibi Bed Wars oynayacağız gene. Yarım da Kaptan Ata var. Eee onun da gelmişti. Şimdi e, e, bakın burada. Burada Ata. Atı Steve ben de Steve'im Şimdi arkadaşlar Bed Wars oynayacağız. Ee, bir önceki de hile gerçekten çıkmış. Videoyu montajlarken gördüm. Gerçekten hile. Oraları kestim size. Ben yolda yürürken direkt ölüyorum. Neyse şimdi geldik. Ata sen ne renksin? Ben gene blue oldum. Ben ben ne? Ökürin yani Ben blue'yum. Ata da green. Şimdi ben he ben hemen bir bedimi kaplamak istiyorum. Ben bedimi kaplamak istiyorum tahtayla hemen. Şöyle mezar taşı gibi. Arkadaşlar bu videonun da kapak fotoğrafı çok güzel olacak. Uğraşıyorum kapak fotoğraflarının üstünde arkadaşlar. Video çok çok emeği oluyor videolarda Evet arkadaşlar yani Ben videomazı tanırım Video emek akıyor bazı videolarda Bir bana tamam. mı geliyor? Ata gördüm seni sen yeşirsin değil mi? Uh -huh. Bir şey söyleyeceğim Akua benim yanımdakinde kimse yok Sadece sen hariç yellow ve red var O yüzden biz takım olmayalım bence tamam. ee, Kanka ben bir tane kılıç aldım Ben bir tek şey yaptım şimdi şunları şuraya koyacağım. istemiyorum çünkü Evet. Şimdi ben ayrı yanlış kılıç. Böyle bir demir kılıç alalım. Ben şimdi aqua Hayır, ben buluyorum. Ne? he sen evet, tamam ben buradan diamond aldım diamond hep, aldım gidelim ee sen de ortaya şey geliyorsun gel de pvp yapalım uygun ya benim bana ne abicim gelmiyorsun benim hiç şey sıkıntı yok oyyy şöyle gidelim şimdi Bak, ben, ben zümrüt'e gideceğim şimdi Arkadaşlar videoyu Bir dakika ben şuraya gideyim. Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz Lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olup tuşuna tıklayıp Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şuradan zümrüt Allah kim vurdu lan bana. o oh, herif görünmez lan. Ulan beni görünmez öldürdü. öldü. Bir dakika. Adamın hile olma olasılığı çok yüksek. Arkadaşlar adam hile. Adam görünmez ya da görünmez. Kırmadılar kırmadılar da herif görünmez öldürdü beni. Sanırım bir şey içme büyü gibi bir şey var ya onu içmiş. Hile değil yani hemen adama hile diyemeyelim de. Aha, kırdılar sarıyı. Yellow'a gidelim. Ben yellow'a gidiyorum. İnşağı. Yellow red kırdı. iki tane elması böyle harburu parmağı savurdu. Şimdi seni bir keselim şurda Red. Red'i kesiyorum ata ben. Kaçıyor adam. Şu hadi bakalım. bakayım. aa kestim. Aşağıdan öldürme şeyine bakıyoruz. ponte aldı benim. Şimdi ben Nasıl karıştı? Ne dedin ata? Vay! Baba, baba ak Sen kimsin oğlum? Bakım, Sen şu kimlere geldin yani? Sen beni alacaksın lan. Eee kaçma. Lan! Allah'ın belası ya. Bilerek öldürmedim atayı. Bakın ne? şimdi. Arkadaşlar ikinci ele geçelim de ne olduğunu göreyimizden. Hadi geçelim. burada tamam, sonuna gelelim. Bir oyle oynadık çünkü arkadaşlar server çoktu Biz oynadıktan sonra eğer yani yarın videosu geldiği zaman yani video geldiği zaman inşallah olur. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olun kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bildirimleri de açmayı unutmasanız sevinirim. Ee, görüşürüz o zaman çünkü server çok giremiyoruz oyna. Ata kazandı. İkinci de ben aldım. Ama neyse. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Seni bir keserim Evet. Redi kesiyordu tabii. Koçuyor da.